Herkese iyi akşamlar. Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri. Bu akşam gene sizi şaşırtmak istedim. Şöyle şaşırtmak, konuğuma sizi vereceğim elbet ama e, o kadar alışıklar ki efendim ekonominin böyle inceden ince bütün datalarını konuştuğumuz altıncılar dolarcılar şu an herkes burada. Fakat inanıyorum ki başlığa baktılar. Allah Allah dediler diye düşünüyorum. Ya Saad Hanım gene bu akşam... Bir, bir, bir, bir farklılık yapmış e, düşüncesindeler. Bir de ben tabii sosyal medyayı çok etkin kullanıyorum. Özellikle Instagram'da. Hemen böyle yayın öncesi, ya Saat Hanım, hepimiz o kadar mutsuzuz ki diye bir yorum vardı. Ben dedim ki tam o kafada olanlar aslında bu akşam geliyor olsunlar. Çünkü biz zaten e, yani ekonominin neler olup bittiğini e, ayrıntılı hep her hafta yayınlarında konuşuyoruz. E, başka bir gözlükle ve başka bir bakış açısıyla da bakmamız gerektiğini inandım. Bu yayını çok önceden arzu ettiğim bir yayındı. Biz çok kıymetli eğitmen, yazar Ünal Güner'le 2021'in Ağustos ayında bir yayın yapmıştık. İnanın bu yayını izleyenler o yayını da şöyle bir geriye dönüp baksınlar. Çünkü tam o doğa olaylarının olduğu zamandı. Ama o zaman da bize acaba o doğanın öfkesi ne demek istiyor diye bir yayın açtım ama o kadar akışta, o kadar izleyenlerden inanılmaz ya zaten ne kadar ruhumuza iyi geldi. Çünkü çok zor bir yazıya geçirdik. Geçen sene yazını hatırlamak isteniyorum. Yani eminim izleyicilerim de aynı noktadalar benimle. Çok zor bir akşamdı yani tam olayların alevli olduğu akşamdı. Onun için bize böyle kıymetli Ülal Güner'in ufuk açacağını ve izleyenlerin de zenginliğin kapısını aralayacağına inandığım ve buna niyet ettiğim yayına çok teşekkür ediyorum davetini kabul ettiğiniz için bu akşam için. İzleyenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve, hoş bulduk, merhabalar. Evet, Ünal Güler'e sözü vermeden önce bu akşam şöyle bir hemen dolarcılar, altıcılar bir bu yandan böyle <gülüyor> <gülüyor> yazanlar olursa. Şimdi bu akşam efendim, şöyle bir şeyimiz var aslında. Ben Ünal Bey'in bir, bir sene olmuştur. Kendi YouTube'unda bu arada izlemek isteyenler, bakmak isteyenler onun YouTube'undan da bakabilirler. Bir 10 yıllık öngörüleri vardı. Benim çok tabii ilgimi çekti. Bir de böyle paranın geleceğini falan da konuştuğu bir yayın olduğu için hemen böyle bir kulak kabarttım. Enteresan geldi. Bu akşam önce kendimden yani bizden başlıyorum. Bizim parayla ilişkimiz nasıl olmalı, nasıl değişmeli, nereye doğru gidiyor? Sonra para nereye doğru evriliyor? Yani böyle izleyenler için en azından hani tabii ki farklı açılımlar da olacak ama ee, ben böyle kendimden yola çıkarak bu zenginliğin kapısını aralamak istediğimiz mi bütün izleyicilerim niye beni izliyorlar? Ee, kendi tasarruflarını aslında bir noktada e, korumak, çoğaltmak adına e, bunu yapıyorlar. Ama biraz dediğim gibi ben böyle işin e, farklı taraflarını ele almayı da çok seviyorum. Onun için e, o sizin böyle e, çok kendine has bir bakış açınızda var. Keza bu konuda eğitimler de veriyorsunuz. E, dinleyenlerin... E, Başka dediğim gibi e, farkındalıklara erişeceğini alarak nereden başlamak isterseniz, nereden almak isterseniz konuyu e, size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz Yunan Bey. Evet. Şimdi tabii e, öncelikle her birimiz kendimize şu soruyu soralım. Benim için para ne demek? Ben paraya nasıl bakıyorum? Nereden bakıyorum? Benim için ne ifade ediyor? Şimdi böyle dediğimiz zaman zaten birçok kişi şunu diyecek. E, ben zaten paranın ne olduğunu biliyorum. Hadi gel bir kendine bir tanımla bakalım. Senin için tanımı ne? Birçok kişi önce şunu görüyor. Paranın senin için belirli tanımı yok. Bir tanım yapamıyorsun, bir yere koyamıyorsun ve bugüne kadar öğrendiklerin var. Ezberlediklerin, dayatılanlar var. Eskiden ödünç aldıkların var. Ve paraya annen, baban ve geçmişten gelen öğretilerle bakıyorsun. Ama bugün Belki de al eline bir kalemi, para benim için şu demektir diye bir yaz. Ve bu sefer şunu göreceğiz yine. Birçok kişinin de gerçekten gönlündeki ile dilindeki tanım da aynı olmadığını göreceğiz. Peki bu kadar çok konuşulan, bu kadar hani böyle dünyanın dört bir tarafında en çok hani böyle istenen, arzulanan, işte herkes zengin olmak istiyor, bilmem ne istiyor fakat tanımı yok. Şimdi tanımı olmayan, yeri boş olan bir şey. Nasıl sana verilsin? Senin için bir adı yok, bir yeri yok. Ve bununla ilgili bir isteğin, bir talebin varmış gibi yapıyorsan da şimdi böyle bir talebin sana verildiğinde koyacak acaba yerin var mı? Yani şimdi e, bize soracak şimdi doğal olarak <gülüyor> Saadet. Diyecek ki yani hepimiz zengin olmak istiyoruz. Hepimiz çok para istiyoruz. Emin evet. olun ki isteyen zengin olur. Ya olur mu diyeceğiz şimdi? Geleceğiz. Bir ekman hemen geliyor. Bir evet. ekman giriyoruz. Öyle. Ya olur mu diyecek birçok kişi? Her birimiz zaten zengin olmak istemiyor muyuz? Her birimiz bunun için çalışmıyor muyuz? Bakın buraya söyledik ama şimdi bunun altını dolduracağız. Çünkü zihnimiz ikna olmak ister. Oraların her birinin bilgisini koyacağız. Ve şöyle bakacağız. Peki eğer gerçekten bu kadar insan zengin olmak istiyormuş gibi yapıp da dünyanın da çok büyük bir oranı eğer fakirse burada o zaman bir e, tenakuz var. Bu nedir diye bakacağız. Ve şu var ki bugün mesela diyelim ki dünyanın e, elindeki para miktarını hepsini koyuyorlar ediyorlar işte 80 trilyon falan geliyor borç miktarını koyuyorlar 230'u geçiyor 3 misli borç var ve üçte biri de para yani bütün altını, dövizi, bilmem neyse ne varsa, bütün servetlerin toplamı borcun üçte biri. Peki öyleyse dünya borçlu, her birimiz dünyaya borçlu doğuyoruz ve bu borca ihtiyaç niye var diye soracağız. Önce doğru soruları sorabilmemiz önemli. Çünkü doğru sorarsak alacağımız cevaplar e, daha yerine oturacak. Yani bugün doğan çocuk borçlu doğdu ve Bayağı büyük bir borçlar. Yani ülkenin zenginleri dahil. Yani bizim bankada şu kadar paramız var. Bilmem ne, e, en azından ülkem borçlu. En azından şirketler şunlar bunlar borçlu. Öyleyse bunun sebebi ne? Neden dolayı bir borç ihtiyacı var? Öyleyse paranın tanımına ta böyle o en evvelden böyle yavaş yavaş gelelim. Şimdi bizde bir de e, paranın böyle geldiği kelime enteresandı Hani böyle zımpara, paralanmak. Bu tip yerlerden gelir yani. Ee, burası da enteresandır. Ee, bir yerde biz parayla öncelikle ilişkimizi öyleyse görmemiz önemli. Bizim parayla olan ilişkimiz nedir? Paraya verdiğimiz tanım nedir? Şimdi tarihten bu yana geldiğimiz zaman paranın asa doğuşuna bir borç senedi olma hali var. Yani diyelim ki gerek tefecilik sırasında gerek bir paranın korunması sırasında... E, güven ve inanca dayalı çeşitli senetlerin verilmesiyle başlamış bir sistem. Paranın önce icadı ve buraya gelişi. Peki bugün nasıl? E bugün de şimdi merkez bankalarının hisse senetleri. Yani diyelim ki o merkez bankaları kime ve nereye dayalıysa da e, kimler burayı yönetip kontrol ediyorlarsa da oradaki imzaya bakıyoruz. Yani diyelim ki bugün Saadet de eline bir kağıt yazıp imzaladığında al kardeşim bak bu 100 dolardır dese yani tamam da saadet diyeceğiz yani e, bu nasıl 100 dolar? Burada senin imzan var. Ama şimdi saadetin arkasında eğer bir güç varsa hele bu silahlı askeri güç ya da işte bir altın gücü bilmem nesi varsa aa saadet imzalıyorsa bu bu kadardır diyebiliriz. Bak hemen o para oldu. Paraya dönüştü. Öyleyse her birimizin para diyebildiği şey aslında bir borç senedi bugüne kadar. Kendi doğuşu itibarıyla. Öyleyse Para alışverişleri de bu sebepten meydana gelmiş ve bu da şu anda dünyanın neredeyse 3 e, kat, elindeki servetin 3 kat daha fazla bir yerlere borçlu hale gelmiş bir sistem. Tanımları şimdi yaparak gidiyoruz. Peki tamam da bir taraftan böyle bir durum varken e, para bir yerde bir güç değil mi? Parası olan bir gücü istediği şekilde yönetebilecek, belli hak ve özgürlüklere sahip olabiliyor mu? Evet. Şimdi bu sefer paranın tanımı biraz daha değişmeye başladı. Peki para her birinizi özgürleştiriyor mu? Şimdi yeni soruyu sorduk. Para gerçekten seni özgürleştiriyor mu? Yoksa para seni köleleştiriyor mu? Esirim. yine Evet esirim yapıyor. Şimdi yine bu sefer her birimize göre, o tanımımıza göre değişen yeni bir alana giriyoruz. Para kimilerini özgürleştirdi, kimilerini Esir etti, köleleştirdi, kul yaptı, paranın kulu oldular, paraya tapar oldular ve parayı amaç edindiler. Parayı amaç edinenler parat tanrısının kulları oldular. Şimdi bugün öyleyse dünyanın çok büyük bir kısmı parat peşinde koştuğu için para onlardan kaçar oldu ve paranın gerçek enerjisini tanımına da göremedikleri için Para için çalışır oldular. Ve bugün birçok kişi, ister beyaz yakalısı, işçisi, memuru, bir bakıyoruz ki çok büyük bir oranda para için çalışıyor. E para tanımı koyduk, o zaman bu kişi bir şey üretmek için çalışmıyor. Yani paranın bu sefer sanal bir ortamda, sanal bir hali var, gerçek olmayan bir tarafı var. Yüzleri, bir sürü yüzleri var. Şimdi teker teker çıkıyor ortaya. Ve bir kişi o zaman para için çalıştığında gerçek olmayan bir şey için çalışıyor. Ve niyeti eğer gerçekten üretmek, fayda alışverişinde olmak değilse de zaten gerçek olmayan bir şey alıp yeteri kadar hani böyle bereketi olmayan bir şey ona akıyor ve o da sadece parayı saçıyor. Ve birçok kişi bu sefer... Para zengini kendini zannederken parasını saçar oluyor. Peki öyleyse şimdi buraya bir soru daha soralım. Para almak için ne veriyoruz? Yani biz eğer herhangi bir kişiden, bir şirketten, mesleğimizden, bir üretimimizden maaş ya da işte bir ödeme olarak bir şey alıyorken karşılığında ne veriyoruz? Şimdi herkes kendine yine bu soruyu sorsunlar değil mi? Şimdi öncelikle tabii bir iş gücü veriyoruz diyen var, zaman veriyoruz diyen var ama en sonu tabii ki gerçekten e, enerjimizi veriyoruz, bilgimizi veriyoruz. Bugüne kadar derleyip topladığımız emeğimizle beraber zamanımızı veriyoruz. Ve zaman verip karşılığında para alıyoruz. Peki bir kişi için para değersizse aslında öyleyse neyi değersiz olur? Zamanı, emeği. Kendi iş gücü yani kendisi değersiz olur. Para elinin kiri diyen Hah, benim... Şimdi tam ağzımdan <gülüyor> aldınız bizim toplumumuzda para elinin kiri yani. Ben zaten şöyle benim çıkış noktam Ünal Bey. Parayı benim de sevecekler. Parayla saadet olurun ispatı için buradayım diyorum ben. Azıcık bir sonuçlandırayım bile sizi. Evet. <gülüyor> Gerçekten, ya ben de bunu kendimde uğraş uğraş. Bu noktaya getirdim yani. Hani ekonomi içindeyim, paranın içindeyim. Ama hakikaten bu paranın elinin kiri mevzusu çok bizim böyle şeyimize kodlanmış. DNA'larımıza kodlanmış. Evet. Parayla saadet olur da olmaz da. Kişiye göre değişir. Yani işi bilen için gerçekten e, parayı öyle güzel araç kullanır ki o onu özgürleştirir. Ama öyle bir kişi parayı amaç eder e, huzurunu da kaçırır, saadetini de bozar ve tabii ki saadet yani bir insanın huzurunun kat kat artarak onun hayat boyu hatta yani hayatlar ötesi bir ana, alana yayılmış halidir. Saadet çok güzel bir kelimedir. Onun için gerçekten e, bir insanın mutluluğunu huzura, huzurunu da saadete çevirebilmesi bir kıymettir. İşte burada biz eğer, Kendimize kıymet veriyorsak, kendimize değer verip, bize verilen hayatın değerini biliyorsak, zamanımızın değerini, zamanımızın değerini biliyorsak, zamanımız karşılığında aldığımız paranın değerini biliyor oluruz. Bakın şimdi parayla ilgili durumu biraz daha açtık. Eğer tam tersi bunların değerini bilmiyorsak da parayı kötüler, parayı işte böyle iter, işte mümkün oldukça da onunla ilgili kötü konuşur, hatta inecek, çıkacak, bilmem ne yapacak diye de bir endişe hali içerisinde kalabiliriz. Oysa ki ne dedik? Paranın kendisi zaten güven esastı. Yani biz eğer diyelim ki herhangi bir ülkenin parasına güveniyorsak, bizden dolayı o ülkenin parası değerli. Ya olur mu? Hayır, arkasında şunlar şunlar olduğu için değil. Hayır. Bugün her birimiz herhangi bir parayı değerli ya da değersiz kılabiliriz. Şimdi bugün dünyanın en değerli parası hangisi olursa olsun diyelim ki hangisine böyle bir sanal değer veriliyorsa versin hadi bakalım hep beraber gidelim bankadan o paraları çekelim evet. isteyelim ya da karşılığında diyelim ki verin bize değerli metal diyelim bakın o dünyanın en değerli gibi görünen parası ne hale geliyor. Öyleyse değer... Bizim verdiğimiz, bizim biçtiğimiz bir değer ve bizim bu değeri biçebilmemiz için de bizim bir algıya, bir inanca sahip olmamız için bize verilen bazı telkinler, bazı görsel işte çeşitli medyaların vesairelerinin şeyiyle bu gücümüzü bu alanda kullanmaya sevk ediliriz. Ama bilin ki güç bizde, parada değil paranın ardındaki imzada değil, o imzaya benim güvenimde, benim o güvenim oraya sarsılırsa, istediği arkasında merkez bankası olsun, o sadece bir kağıt parçası, bir gazete kağıdı, hatta tuvalet kağıdı bile olarak kullanılamayacak bir hale gelir. Şimdi buradan değer bakın, para güç dedik, para böyle bir değer dedik, ama ben değer veriyorsam, ben güveniyorsam, ve ben inanıyorsam yani biz hepimiz insan olarak o zaman verdiğimiz değerle değerlendiriyoruz. Şimdi her birimiz kendi o, o bir birimlik gücünü burada hatırlasın. Şimdi diğer taraftan tabii ki nasıl ki işte e, çeşitli bir paranın evrimi var. İhtiyaca göre bir evrimi var. Yani paranın diyelim ki... E, Ağaç olarak da, altın olarak da, gümüş olarak da çeşitli işte ilk lidyalarda denilse de hani sikki olarak kullanımlarında her zaman bir amacı var. Bir takas aracı. Yani siz ürettiğiniz bir şeyi vererek karşılığında bir para, bir enerji birimi alıyorsunuz. Ve bu enerji biriminin güvenilir ve her yerde kullanılabilir olması önemli. Yine burada bizim güvenimiz önemli. Şimdi tabii hemen arkadan şu soru yavaş yavaş geliyor. Peki biz bu dönemde, bu önümüzdeki dönem ve yıllarda bugüne kadarki gibi dünyadaki para birimlerine aynı şekilde güvenerek devam edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. İnsanlık olarak etmeyeceğiz. Çünkü bu dönem artık kapanıyor ve bitiyor. İşte o öngörülerde de bunları söylemiştik. Hı. Şimdi bir, şu bugün diyelim ki işte gerek petro, dolar sistemi diyelim işte dünyadaki belli para birimleri yok convertible oldu bilmem ne oldu falan. Ben de bu arada e, yüksek, <gülüyor> yüksek lisans tezimi e, şey yaparken bir tane ders almıştım. E, o da ekonomi dersiydi. Yani ne alakasıdır bilmiyordum ama hani böyle bir tesislerin yapılması bilmem neyle ilgili ya dedim bu kolay bir derstir. Çok kolaylıkla geçerim. Hani böyle o zaman da böyle <gülüyor> e, kolaylığına kaçıyorum. Hocamız da o zaman Kalkınma Bankası e, Başkanı mı bilmem nesi mi ne bize böyle öyle zor sorular, sorudan ziyade öyle ödevler verdi ki bütün ekonomiyi e, hani, e, yiyip yutmak zorunda kaldık. Hani böyle boylarımca kaç kat böyle kitapları e, birkaç gecede bitirip sınavına girip hazırlanmak durumunda kalmışım bütün o kelimeleri onun için o zaman. Evet, convertibility e, olmasında. <gülüyor> evet, hepsini öğrenmek durumu da kalmış. devam edelim. <gülüyor> evet. Şimdi bugün belki çok geçerli gibi görünen paralar, değerler önümüzdeki dönemde bir bakacağız ki, a bunlar oldu bitti. Hiç kimse bunlara güvenmiyor. Böyle bir sabah var. Kalkacağız. Ya gün Falanca ülkenin parası çok değerliydi ama bugün bir iş yapmıyor. Neden? Arkasındaki güven gitti. Arkasındaki güç gitti. Biz o zaman öncelikle birey olarak, ülke olarak kendimizi bugüne nasıl hazırlamalıyız diye bakacağız. Yani diyelim ki bugün başta Amerika olmak üzere değil mi? Yani dünyadaki belli güç şeylerinin arkasında desteklediği paralar, o ülkelerde olan bazı karışıklıklar, bazı olaylardan dolayı paraları değersiz hale geldiğinde yeni değer ne olacak? Bakın soru soruyoruz kendimize. Böyle bir gün olma ihtimali var mı? Var ve emin olun ki bütün o para birimleri, kağıt para birimleri, bugün sanal olarak üretilmiş para birimleri bu önümüzdeki hani 10 yıl diyorum ama 10 yıl değil yarısı bile değil. Bir bakacaksınız ki yoklar ve Yeni tabii hazırlanmış, o gün için hazırlanmış ülkeler, kişiler, insanlar için o kaos ortamı bir anda müthiş bir güce dönüşürken oraya kendini hazırlayamayanlar içinse bambaşka bir hale geçiş var. Zaten hani şöyle de tabii, bunu da hani hazırlayanlar gene o işi, o sistemi hazırlayanlar bu arada. Yani o yıkımı hazırlayanlar. Zaten bugün o petrodoları, o işte e, güçlü para birimlerini bugüne kadar güçlendirenler için artık çünkü böyle bir sisteme ihtiyaç kalmıyor ve dijital bir ortam geliyor. Ve o dijital ortama geçişte de çok önemli bir ara var ki o arada ayakta kalabilmek, güçlü olabilmek ve yeniliğe, geçişe hazırsa bu kişi yapabiliyor. Eğer hazır değilse işte oralarda Hangi ülkelerde hazırlık yoksa oralarda büyük kargaşalar var. Mesela çok yakın bir zamanda birçok ülkede şunları gördük. İşte e, mesela Sri Lanka e, yakın zamanda gitmiştim. Müthiş zengin bir ülke. Yani e, değerli taşları hani her yer böyle hani nereden şey yapsam böyle e, yakutlar, zümrütler, e, safirler her yer safir. Müthiş bir safir cenneti ama bugün bakın ekonomik kriz nerelere geldi. Çok yakında işte çok yine bir sürü ülkeler işte diyelim ki Perusundan Avrupa'da birçok şehirde yani gıda krizleriyle gelecek. Kişi parası dahi olsa bir şey alamayacak gibi sanal ortamlar şimdi önümüze geliyor ki yani dünyada gıdanın şu anda bolluğundayız ama tedarik zinciri gibi görünen bir sanal kıtlıkta bu sefer şunu sorguluyor kişi. Param var ama bir şey alamıyorum. o ki ne dedik? Bir takas aracı bu. Ve öyle bir durumda neyle takas edecek? Paraya nasıl bakacak kişi? Nasıl kendini yenileyecek? Mesela bunlarla ilgili de e, sorarsan e, yani Türkiye için çözümler neler olabilir dersen programın sonunda da anlatırım. Bunu da bir tarafa koyduk. Diğer taraftan biz şimdi kendimizin Paraya bakışı ile ilgili paranın bize davranışı ortak gidiyor. Şimdi mesela her yerde bir ikili sistem var dedik. Yani e, diyelim ki nasıl ki bir erkek kadın varsa paranın da temsil ettiği şey kadındır. Ve şimdi yine soracağız yani bir insan parasını nasıl arttırır? Nasıl parasını diyelim ki bereketlendirir? Değil mi mesela bu herkesin çok merak ettiği bir şey. Şimdi kadınları çok mutlu edecek. Burada hemen bir cevap verelim. Benim bir de kadın izleyicilerim çok. Ekonomi. Evet. Şimdi kocalarına öyle, şunu, eden, şunu söyleyecekler. Evet. evet. Kocalarına şunları söyleyecekler. Bak diyecekler. Senin için para neyse ben oyum. Yani bir erkek karısına, kadınına nasıl davranıyorsa parasına da öyle davranıyordur. Karısına nasıl davranıyorsa karısına da öyle davranıyordur. Bir erkek karısının ne kadar kahkahalarla güldürebiliyorsa o kadar para ona kahkahalarla akar. Bu bir ilahi kanun. Şimdi bakın bu sadece adam diyelim ki çok kabadır bilmem nedir gene parası vardır ama o gene bir dişil tarafına akıyordur ama o paranın bereketi yoktur. O paradan, zenginliğinden faydalanamıyordur. Bizim anlattığımız burada oluşan değerden faydalanabilmek için olan bir sistemi söylüyorum. Ve kadınlar, şimdi e, bugün en çok dünyada altın e, Hindistan'da vardır. Şimdi hani bir sürü zenginlikleri var ve çok da fakirliği olan bir ülkedir. Hindistan, Pakistan gibi ülkeler. Fakat e, kadınlar bazı kadınlar gerçekten çok zengindir. Hatta evlenirken bile dramalar falan vardır böyle. İşte evet, Hint yani, düğünlerinde hani, falan altınlar, evet, takılar. Müthiş. Ay inanılmazdır. Yani, evet. Yani kıyafetleri altınlar, gümüşler işlerle Yani o her bir e, elbiseleri altından. Böyle mesela. Şimdi burada yine bir incelik vardır. Şimdi dikkat ederseniz yani Hint kadınları çok kıvrımlıdır ve kıvrımlı yürürler. Şimdi çok bu şey. da ayrı bir nokta. Yani Şimdi gerek kadın ya da bir erkeğin dişi tarafı ne kadar kıvrılabiliyorsa işte o kadar para üretir. Neden dolayı hal-hal var Şimdiırdar yani mesela keselerde para şınırdar Ceplerde para şınırdar paranın şınırdaması para parayı çeker. Burada senin programına özel hem de böyle mekan ve eşya ile ilgili para ile paranın çekilmesiyle ilgili formüller veriyorum. Bu senin programına özel. Vallahi her tarafta. Lojik dinliyorum şu anda. Yani <gülüyor> evet. dikkatle. Evet. Ve mesela şimdi bizim yine parayla ilişkini iyileştir ve parayla böyle yani zenginlik kapılarını açabilme ile ilgili hem YouTube'da hem de bir özel atölye çalışmamız var. burada o atölye çalışmalarında mutlaka bir tane para kasesi ve köşeleri yaptırıyoruz. Yani orada paraya değer vermek. Fakat burada şu var. Paraya tapmak değil. Şimdi paraya tapacak kadar paranın karşısında zayıf olan parayı itiyor. Bakın ne kadar ince bir şey. Paradan korkanlar paranın önünde eğileceğinden korkanlar bir. Kendini fakirliğe mahkum edenler maddeye, kadına paraya kibredenler iki. Şimdi şunu diyecek, yani kişi, yani ben çok zengin olmak istiyorum ama olamadım. Peki maddeye ve paraya kibrini bıraktın mı? Çünkü parayla aynı zamanda eşya aynı şey. Ya da birisi gerçekten kazandı ve maddi alanda güçlendi. Ona kıskançlık yapıyor musun? O kıskançlığın arkasında da çünkü bir kibir var. Ne kadar güzel dilemiş, çalışmış, emek vermiş ve olmuş. Şimdi şu da var bizim hani atasözlerimize. Hani çok laf yalansız, çok para işte haramsız olmaz. Olmaz. Şimdi bakın. iş çok para olmasında değil. Buraya takılan evet onu görür. Gerçekten üreterek, gerçek emekle bereketli para kazanılabilir. Bunun için yeteri kadar hayalin var mı? Yeteri kadar avucunu açabiliyor musun? Yeteri kadar dileğini dillendirebiliyor musun? Kaç kere dillendirdin talebini, duyulsun diye kulaklarına duyurdun, kalbine duyurdun. Bugüne kadar eğer bir fakirlik içindeysen söyleyeceğin cevap yapmadım. Net dua etmeyi kastediyorsunuz yoksa birileriyle bu hayalini Hayır, paylaşmayı mı kastediyorsunuz hepsini kapsıyor dillendirmekten bahsediyorum yani e, ses frekansıyla senin ya da başkalarının ya da kainatın kulağına bunu fısıldadın mı şimdi bu dillendirmek dua mekanizması şeyimizi de bunu anlatıyoruz yani söz var yani, ol dedin mi şimdi, şimdi bazıları da diyor ki ya diyor bak ben işte Allah'ım beni işte şöyle koyma dedim, beni işte aç bırakma dedim, beni fakir bırakma dedim. Ya yani sen zaten bırak demişsin. Şimdi bir insan eğer istemediklerini söylüyorsa hala o dağı oradaki korku ve endişesindedir. Yine işte e, bu konuyla ilgili bir çalışmamız var bizim. Talep etmenin mekanizması. Gerçekten parayı talep ettin mi? Şimdi bir kişinin içinde yokluk kodu varsa talep edemiyor. Yokluk kodu bir gün elindeki paranın, enerjinin ona sunulmuş ya da hediye edilmiş ya da emanet edilmiş herhangi bir şeyin ondan gideceği korkusu. Bu sefer bu bazı insanları ne yapıyor? Cimri yapıyor. Şimdi bir insan cimri ise çok sıkı tutuyorsa o sıkı tuttuğunu zaten yiyemez yedirmez derdi. Bu sebepten dolayı Birçok zengin gibi görünen kişiler aslında çanta taşıyıcılardır. Yani parayı taşır. Bir sonraki nesle, ondan sonraki nesle. Zaten çocuğuna, çocuğuna taşıyacak diye yetiştirenler, birçok çalışıp da onları verenlerin de çocukları o parayı saçıp savurmak durumunda kalırlar. Bakın yani Ne kadar aslında basit mekanizmalar. Her birimiz bir sürü yerde bunları görüyoruz. Ben çocuğum için çalışıyorum, yalan. Sen cimrisin. Bırakamadığın, kendine bile kullanamadığın için bu yalana sığınıyordun. Şimdi bunun gibi bu sebeple eğer bu sefer yine bir erkek ya da bir kadın parasını doğru yerde kullanamıyorsa, cimriyse bu sefer bırakamadığı için yeni bir şey alamaz. Şimdi bugün de tabii ki e, paramıza sahip çıkacağız bize emanet edilen kazancımıza enerjimize sahip çıkacağız doğru yolda doğru yerde ihtiyaç kadar kullanacağız bakın gerçekten bir şey ihtiyacımızsa akıl ve şuurla buna paramızı kullanacağız ama diğer taraftan da şimdi ihtiyaç var hayır kullanmayayım ama ne olur ne olmaz işte ben paramı e, saklayayım Birçok hırsızlık vakaları, birçok dolandırıcılık vakaları bu kişileri gelir bulur. Çünkü ruhunu dolandıranlar, gerekli yerde zekatını, yani zekat kazancının aslında bir fitresini, onun e, hayat içerisinde hani birçok ihtiyaç sahibiyle paylaşabilmenin eğer özgürlüğünü yaşayamayanlar, eninde sonunda bir para kaybetmek ve bir parayı çaldırmak, dolandırılmak zorunda kalırlar ilahi yasa. Şimdi kişi diyor ki ya diyor işte ben o kadar iyi niyetliydim şöyle yaptım böyle yaptım işte şimdi geldi hırsız çaldı hırsız mı şimdi haklı? Hayır hırsızın haklı haksız olduğu durum başka bir şey o cezasını alsın. Ama senin neden hırsızla buluştuğunun konusu senle ilgili. Sen nerede bırakamadın? Sen nerede alışverişini hayatta yapamadın? Hayatla alışverişini doğru ve güzel yapan bir kişi için koruma vardır. Ee, şimdi bizim e, şimdi apartmanda giriş katta böyle bir bisikletler koyuyorlar. Ben de koymuştum. Şimdi e, birçok bisikleti oradan çalmışlar ve onların hepsi kilitli. Kilitlileri adam sökmüş bilmem ne yapmış onları almış götürmüş. Şimdi benim bisiklette kalmış orada. Şimdi hem apartman yöneticisi hem de işte kapıcı. Ya diyor nasıl olur diyor. Adam o kadar uğraşmış diyor. Kilitleri bilmem neleri sökmüş. Almış sizinkini almış diyor. Şimdi <gülüyor> böyle bir durum. <gülüyor> ee, kimin ihtiyacı varsa onun. Tabii ki ben de yine Allah korusun diyorum. Hani bir yerde e, verilmesi gerekeni, bırakılması gerekeni, paylaşılması gerekeni paylaşamadığımda Görmem için orada bir hırsız yardıma gelir. Ama sen görüyorsan bakın ilahi sistem nasıl çalışılıyor. Birçok kişi şöyle zannediyor. Ya her şey tesadüf işte bilmem ne. Her şey bir matematik. Parasal durum ve sistemde de böyle. Şimdi mesela e, geçen sene o programı izlediğinde ben de demiştim ki yani 2021'de mesela insanlar e, özellikle kriptolardan işte bütün şeylerden çok büyük zenginlikler kazanacak ama 2022'de sakının yani bu işten uzak durun hatta Ocak'ta bir daha sordular dedim 2020 kripto yılı değil dikkat edin yani çok çok iyi bilseniz bile hani bu işte kazanmak kaybetmek biraz şansa kalabilir. Onun için 2023'ün Mart'ına kadar şimdi senin bir sürü izleyicilerin vardır. Mart'tan Nisan'ı yani ve ilk baharına kadarki enerjilerde silkelemeler yapılma enerjisi var şu sıra. Ve burada çünkü önümüzdeki döneme müthiş kriptoların, şifreli paraların ve işte aslında yavaş yavaş dijital paraların, Hı. o block sistemlerine hazırlıklar yapılıyor. Önce işte Olanlar silkelenip ve belki de yani e, her 10 paradan 9'u gidecek. Yani şu anda bilmiyorum 10 bin tane varsa koyun. E, bunun mi? en az e, Evet dokuz bine gideceğini düşünün. Yani nasıl bir durum olacağını düşünün. Orada ne kadar insanların paralarının gideceğini düşünün. Onun için hani bu konularda şimdi o da bir kayıp, o da bir çalma. Sizden o da bir sistemin silkelederek çalması. Buna ihtiyacı olanlar bunu yaşayacaklar. Ama yine diyorum ki orada 50 liranız, 100 liranız olsun bu işi öğrenin. Çünkü gelecekle ilgili e, e, özellikle kripto ve şifreli paralar gibi önemli bir durum var. Zaten buraya geçeceğiz. Ülkemizin de mutlaka kendi dijital parasını oluşturması çok önemli. Çünkü 2023 diyelim ki çok önemli bir yıl Türkiye için. Ee, buradaki çeşitli geçişler ve ilerlemede dünyada birçok değişiklikler olacak. Ve bu değişiklikler içerisinde bizim de bir sürü böyle hazinelerimiz, içeriden böyle potansiyellerimiz çıkacak. Başta değerli madenler olmak üzere, değerli enerjiler, yakıtlar, birçok alanda önümüze güzel fırsatlar gelecek. Bunları e, kendiliğinden olacak bunlar yani. Hiç böyle yani bunların herhangi bir siyasi tarafı yok. Kendi coğrafyamız yükseliyor olacak bakın. Türkiye yükselirken bu ilerleş içerisinde birçok madenler ve yetişen bir sürü şu anda bilim adamlarımızın keşifleri olacak özel bir sürü çocuklar var şu anda Türkiye'de Doğan ve e, onların bir sürü ilham ve bazı farkındalıklarıyla gerek ailelerine gerekse üniversite birçok akademik seviyelerde onların bazı başarılarını göreceğiz Türkiye yani önü açık ve gelişecek. Şimdi en baştan beri şunu söylüyoruz. 2022 hamilelik dönemi. Yani e, annenin çok dikkat etmesi lazım. <gülüyor> Tabii ki e, e, karnında bir bebek taşıyor. Yeniyi taşıyor. Onun için hani e, biraz sopa yiyor gibi hissedebilir kendini. Bu yıl. Ama emin olun ki e, hani 2023'ün ortasından itibaren artık o yeni süreci hep beraber hissedeceğiz. Bunları ya da, çok, da yani, evet. Çok küçücük sadece. E, bugün böyle yani hani şu hepimizin canısı kan işte bebekteki görüntü, çıplak insanların görüntüsü neredeyse yani gerçekten hani öyle bir şey var ki ürküten. Bugün böyle kendim bu haberi okurken şöyle bir şey geldi bana. Dedim ki Allah'ım Şimdi sen bunları, ben de maneviyat tarafı da çok hani izleyicilerim bilir, hani kankame konuşuyormuş. Siz söyleyince ben de bir açılım yarattı. Dedim ki bunları gösteren, bunun tam zıttını da göstermez mi? Yani böyle ay çok daha bu tür, yani içimizi açacak. Çünkü o kadar hepimizin ruhu böyle hani ekonomiyle ilgili zaten dardayız. Ülkenin içinden geçtiği bu mültecilerle ilgili sorunlar bu, hani gördüğümüz şey olduğumuz, yani seyir halinde olduğumuz anlar insanın böyle kalbini daraltıyor. Ruhunu evet. sıkıştırıyor. Şimdi öyle hissettim. Yani bunu bu kadar uçta gösteren, bize bunun tam tersini de e, gösterip, ya gösterecek değil mi diye böyle bir, kendi içinde bir şey hali geldi. Siz bunu söyleyince inanılmaz bir eminlik hissettim şu anda. Gerçekten evet. öyle. Şimdi tabii şu var, e, şimdi Türkiye'nin bu Yine diyorum bunların herhangi bir bakın siyasi bir kişiyle, bir liderle, bir durumla ilgili değil. Bu Türkiye coğrafyasının kaderi. Yani bazıları Aa acaba şu şu kişiden dolayı bilmem hükümet bunlarla ilgili değil. Bu bizim coğrafyamızın kaderi. Bakın bu net. Şimdi tamam burası yükselip değişecek, dönüşecek çünkü buraya şu anda doğan bir sürü gerçekten çok farklı özel ruhlar var. Yani burası hani böyle gerçekten evliyalar yatağıdır, burası bilgelik diyarıdır ama bu kadar bilgeliğin olduğu yerde o kadar da geri olmak durumundadır. Bu da başka bir mekanizmadır. Bu sebeple de kullanılmaya, e, çok kolay provoke edilmeye de müsaittir. Çok duyguluyuzdur. Duygularımız birçok alanda işte diyelim ki zaaflar da oluşturabilir. Onun için e, birçok görüntüleri görebiliriz. Birçok durumlara şahitlik edebiliriz. Bunların her bir tanesini ayağımızın yere sağlam basması çok önemli. Ve birbirimizi koruyarak, kollayarak ve işlerin, olayların gerçek sebebini görerek. Çünkü şu var. emir olun ki bunları provoke etmek, bunları böyle geçmişte yaptıkları gibi Türkiye'de dünyanın dört bir tarafında hazırlayıp da sunmak çok kolaydır. Yani buralarda ayağımızı sağlam basıp geleceğe güvenle ilerlememiz önemlidir ve bu sınavdan geçeceğiz. Yani burada tabii ki diyoruz ya yani bir hamilelik dönemi var. O doğuma kadar bir sürü e, ayağımıza çelmeler var. Ama oradan hayırlısıyla geçebilmemiz de mümkün. Biz şu andaki durumdan geleceği okuyoruz. Bakın her birimizin burada atacağı adımların, durumların tabii ki önemi var. Şimdi Türkiye öyle adımlar atabilir ki Diyelim ki şimdi enerjileri var yani e, cari açığını işte diyelim bir kapatacak kadar e, enerji açığını kapattı e, ve e, kendi ayakları üzerine durabilecek bir ülke şimdi böyle bir ülke dese ki yani işte e, ben kendi paramı altına bağlıyorum altınla bir tane e, dijital para çıkartıyorum bütün dünyada bunu serbest bırakıyorum. Kim diyelim ki işte e, bir 100 tane bitcoin getiriyor. Vatandaşlık veriyorum. Burada bunları serbest bırakıyorum. Hepsinin vergilerini, şunlarını, bunlarını alarak turizmimden bilmem neyine kadar bütün kripto paralarla alışverişi bilmem neleri, serbest bırakılacak bir teknolojik sistem yapıyorum. Şimdi küçücük bir adımla. Şimdi sizler bu konuyu ekonomiyi daha iyi bilenlersiniz. Ben sadece bir dersini alarak al böyle bir bakıyorum. Çok, çok vizyoner e, şeyler söylediniz. Yani benim e, keşke bu noktada yani şu anda veya bundan sonraki süreçteki karar alıcılar bu kadar vizyoner olsalar. Evet çünkü şu var. Bu sistemin çökeceğini artık hani sağır sultan bile duydu. Bakın. Öncelikle şunu görüyoruz. Dünyadaki bu para sistemi... Hani önümüzdeki 10 yılda dedik ama hani biz abartı yapıyoruz 10 yılda değil. Çok daha önce bu çökecek. Bakın. Ve bunun mekanizmalarını gördüğümüzde çöktüğü anda ne yap yapmak durumundayız? O aradaki boşluğu nasıl geçireceğiz? İşte o kriz anları yükseliş anlarıdır. Hem bireysel olarak hem ülke olarak. Ve bunu büyük ihtimalle şu anda da duyan ve dinleyen çeşitli ülkeyi yöneten ya da yönetmeye talep olan kişiler doğru şekilde kullandığında şimdi sadece zaten o güç ve o enerjiyle yani sizin eğer cari açınız yok ve kendi kendinize yetiyorsanız istediğiniz gibi paranızı altına bağlarsınız. Ve altın değerlendikçe de paranız da değerlenir. E bunu eğer bir de şifrele işte diyelim ki dijital bir parayla e desteklerseniz o zaman siz bir anda dünyanın bambaşka bir yerine gelirsiniz ama ayaklarınız yere sağlam basıyorsa yoksa tabii ki işte e, geçmişte Libya'nın, e, Irak'ın, Saddam'ın bilmem neyin başına gelenler buna benzer ifadeler yaptıklarında ülkelerin başına gelenlerde e, gelme durumudur ama ülke birlik ve kendi gücüyle ayakları üzerine sağlam basıyorsa da bunlar mümkündür. Ve yenilikçi olmak durumundayız. Çünkü eski sistem kapanıyor. Bakın burası çok önemli. Şimdi artık sizin ekonomiyle ilgili belki birçok çalışmalarınızda bu vardır ama e, şimdi birçok kişi bunları görüyor fakat şuraya gelemiyor. Ya tamam bu iş gerçekleştiğinde ne olacak? Bu soruyu sormamız önemli. Evet yani Amerikan doları bir şekilde Amerika'da bir şeyler oldu Amerika geçmişteki Rus Sovyetler Birliği gibi bir dağıldı bir parçalanma sürecine girdi eyaletler şöyle oldu böyle oldu iç savaşlar iç kargaşa oldu kendisiyle ilgilenecek ve başka yerle ilgilenemeyecek bir hale geldi o andaki boşlukta şimdi biz ne yapacağız dünya ne yapacak bakın Şimdi bu soruyu soralım ekonomide o zaman ne olacak o zaman şimdi doların durumu ne olacak ve bu boşluğu, bu zayıflığı kim nasıl dolduracak? Doğru sorular sorduğumuzda bunlarla ilgili çözüm üretebiliriz. Çünkü bunlar olacak. Zaten istenen bu. Yani şimdi hmm. e, hani Amerika'yı Kur'anların zaten bizi götürdüğü yer bu. Ne dedik? Her yerde ikili sistem vardır. Yani bugün diyelim ki bir e, ulusçular ve bir küreselciler nasıl varsa küreselcilerin içinde de ikicilik vardır. Ulusçulukların içinde de ikicilik vardır. Ve bu en küçük birime kadar gider ki o en küçük birimin içinde bir taraf negatifin kaptanıdır, bir taraf da pozitifin kaptanıdır. Öyle düşünün ya da pozitifin kaptanlığından besleniyordur. Buralar önemli. Yani hiçbir yer başıboş bırakılmaz hiçbir yer kontrol edilmedik bir boşluk haricindedir yani. Öyleyse de Şimdi biz bir şekilde dünyada böyle bir gidişat varsa ne yaparız diye bakacağız. Bir, şimdi önümüzde şimdi sanal bir gıda krizi var. Bu sanal gıda krizi belli bir zaman sonra gerçek bir kriz haline dönüşme ihtimali var mıdır? Vardır. Öyleyse biz ülke olarak bir atalık tohumlarımızla bire bin veren tohumlar var. Yani şimdi öyle tohumlarımız var ki şu anda biz de i̇bn Sina Kadim Şifa Vakfı olarak Türkiye'nin dört bir tarafında atalık tohumları, işte diyelim ki üretmek, kişilere vermek, köylülerimize ulaştırmak ve eşimiz, dostumuzla bunları kendi alanlarımızda çoğaltabilmek üzere bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Yani, düşünün, e, evet, yani şöyle düşünün, hani bir kilosu bir ton verecek düşünün. Bakın bir kilo bir ton verecek buğdaylar var şu anda. Türkiye'nin de ve gerçek buğdaylar. Hani böyle Marshall yardımıyla gelmiş, aslında genetiğiyle oynanmış, e, Türk göbeği diye herkesi obez yapan e, bol glütenli buğdaylardan da bahsetmiyorum burada. Gerçek buğdaylarımız. Gerçekten bizi enerjiyle dolduracak, fit yapacak. Şimdi hani milletvelli ekmekten falan da korkuyor. Evet, GDO'lu ve gl bol glütenliden korkun ama gerçek İhtiyaç kadar gluten olan, gerçek ihtiyaç kadar enerjisi olan şimdi bize para ne için lazım? Konforumuz için, yiyeceğimiz için, gıdamız için lazım. Öyleyse paracı, paranın geleceği aslında gıdanın geleceğiyle bağlantılı. Biz gıda üreten, şimdi önce bir ülke olarak söyledik. Ki bu alanda da özellikle tohum yasasının, Allah rahmet eylesin, Özal döneminde e, çıkartılmış olan, dış baskılarla birazcık dayatılmış olan bu yasanın e, değiştirilmesi ve de, iptal edilmesi tabii ki çok önemli. Bununla ilgili de e, yetkililerin tabii çalışması çok önemli. Bu çünkü köylünün elini kolunu bağlayıp bugüne bizi getiren çok önemli bir, hani e, zayıflatan bir durum. Bunlar da büyük ihtimalle görüp ilgilenenler de vardır. Ve her yerimiz bu sefer ne yapabiliriz? Bir kere Türkiye'de toprak çok ucuz. Gidin Anadolu'nun dört bir tarafına bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm. Yani şu anda böyle çok çok uygun rakamlara istediğiniz şekilde topraklar alabilirsiniz. Hobi bahçeleri yapın. Ama gelecekte o bahçeler sizler için hayat kurtarıcı bahçeler olacak. Bunları yapmak üzere şehirlerden biraz biraz daha uzaklara doğru çıkabilmemiz önemli. Bunları da yine herhangi bir korku ve endişeli değil ama şimdi olanda bir şey var yani. E gece oldu, yatmaya hazırlanıyoruz. Sabah oldu, uyanmaya kalkmaya, kahvaltıya hazırlanıyoruz. Yani ah sabah olacak diye korku, endişe yapmıyorsunuz ama dünyanın gidişatı ve yörüngesine göre de şöyle bir havaya bakıyoruz. Havada ne var? Nem var. Yağmur yağacak diyoruz. Şimdi bak, biz e, kışın başında e, bir kış okuması yaptık. Bu kışın biraz daha sert geçeceğini, şey diyelim ki mekanizmalar gereği ağaçların daha fazla kar alıp oksijenin daha az üretileceği bir dönem olacağını ama bunun akabinde de geç gelen diyelim ki bir yazla beraber sıcaklarında çok aşırı fazla olacağını hatta güneşin ısıracağını söyledik. Yani şimdi mesela yavaş yavaş şimdi Temmuz, Ağustos aylarında güneşin sısını yani bambaşka şekilde hissedeceğimiz mesela bir yaz yaşayacağız. Şimdi yine mesela bu da bir bunların hiçbir tanesi aa işte yok e, hani şuradan mı buradan mı? değil. Bakın hayatın matematiğini okuyarak bunları buluyoruz. Bu varsa bu var. Bu varsa bu var. Aynı ekonomideki e, görülerimiz gibi. Şimdi bir taraftan da tabii ki bütün görülerde bizim yolda yürüyüşümüze göre yol tarif edilir. Yani biz eğer şu anda bu hızla gidiyorsak bunlar var. Ama öyle farkındalıklarımız artar. Öyle şuurlanırız. İşte diyelim ki e, bir yerlerde işte e, bazı Suriyeli, Afganlı e, kişilerin e, o olumsuz şeylerini evet görerek, tespit ederek ama bunların arkasında da yani bu kadarı da hani kendiliğinden olabilir mi diye bir soracağız. Yani, evet. yani ben, ben Afganistan'a da gittim, Pakistan'a da gittim. Yani oradaki insanlarla böyle hani birçok alışverişlerim oldu. Oradaki tuz mağaraların içlerini onları hatta gösterip doğru ürünleri bulmayla ilgili bakanlıklarıyla birçok alışverişlerim oldu. Birçok onların hani Himalaya dağların çok yükseklerinde, zirvelerinde işte oradaki hatta e, enteresan e, birçok dil bilmeyen kişilerin içinde bir baktım Türkçe konuştuk. Hunzalarla konuştuk. Direktman kendi öz dilimize konuştuk. Yani oralarda da çok fazla hani böyle e, Türkler olduğunu görünce çok şaşırmıştım. Tarihleri bambaşka halde görünce yani bize anlattıkları tarih çok şaşırtmıştı beni. Çünkü hiçbir, hiçbir kitapta okumadım. Tarihler anlatıyorlardı bana. Şimdi evet orada zor durumda olup da gelenler var mı? Var. Orada yetiştirilip ajan olarak gelen askerler var mı? Var. Şimdi burası diyelim ki kıymetli bir yer. Ve burayı karıştırmak için de tabii ki bir sürü kişiler e, hazırlandı. Bunları görmekte fayda var. Ama biz birlik ve beraberlik olduğumuzda, buradaki gerek sosyal medyadan, gerek işte çeşitli kışkırtmalarla, hani böyle millet alevlendiğinde bunu gördüğümüzde, bu oyunlara gelmediğimizde buradaki sınavı aşarız. Ve biz bunları aştığımızda kendi geleceğimizi, kendimiz seçecek çok önemli bir yere doğru gidiyor olacağız. Gerek, işte önümüzdeki siyasi olaylar, gerek maddi ve manevi olaylar ve en fazla da kendi geleceğimizi doğru şekilde hayatın matematiğini okuyarak, ilahi sistemin ilahi yasalarını bilerek, neyi nasıl talep edeceğimizi öğreneceğiz. Çünkü, biz bunları unuttuk. Şimdi, Bugün işte i̇bn Sina Vakfı'nın falan böyle bazı tanıtımlar yapıyor. Aa işte gelenekleri falan mı şey yapacaksın? Hayır. Geçmişte tamamlanmış bir sürü bilgi var. Bir bakıyoruz ki o zaman da bütün bitki bilimi tamamlanmış, bütün hastalıklarla ilgili neredeyse yani aklınıza gelen şu andaki bütün hastalıkların çareleri bulunmuş. Reçetelendirilmiş. Ama şimdi biz onları aynı değil. Yeni teknoloji ve sistemlerle gerekirse dijital tıp ve şey diyelim ki çok daha modern yöntemlerle nasıl yaparız gelişini üniversitelerle konuşalım. Üniversitelerle bunu şey yapalım, taşıyalım. Oradaki şimdi profesörlerimiz, doktorlarımız, dekanlarımız, rektörlerimiz hep beraber bunu yapalım. E şu anda bakıyoruz ki birçok üniversite başladı sağ olsun. Düzce Üniversitesi olsun, Akdeniz Üniversitesi olsun birçok üniversitelerde bunlarla ilgili doktorlarımız, hekimlerimiz böyle seferber oluyor. Geçmişin bilgisi ama yeninin de Mutlaka ki teknolojisiyle. Şimdi parada da geçmiş para bilgimiz ne bizim? Bunu önce göreceğiz. Neden parayla ilgili çeşitli yerlerde kırılmalarımız oldu? Bireysel olarak bir kişinin borçlanmasının sebebi nedir? Neden dolayı şu anda diyelim ki aramızda bazı arkadaşlarımız kredi kartı borcu yaşıyor, birine ödünç aldı bilmem ne yaptı zorlanıyor? Gel bakalım. Bunun nasıl bir fiziksel sebepleri varsa... ...duygusal, ruhsal ve kadersel sebepleri de var. Hemen ben o arkadaşa şunu soruyorum. Gel bak diyorum. Nerede kendini içeride bir yere karşı borçlu hissediyorsun ki... ...bugün bireysel olarak bir borçluluk yaşıyorsun? Yok diyor ben hiç kimseye borç hissetmiyorum gel bir bak diyoruz. Annenden aldığın bir şeye karşı mı borçlu hissediyorsun? Babandan aldığın mı? Peki amcan sana bir yerde destek oldu din amcana, abine, ablana kendine borçlu hissettin. Ama o içteki borçluluk enerjisi bir frekans ve bir yazılım. Ve bu yazılım bir pik gibi kendini tekrar ediyor ve hayatın çeşitli yerlerine borç enerjisi açıyor. Bir minnetin mi var? Bak o minnetinden dolayı sen bugün çeşitli yerlere minnet borcu ödüyorsun. O da bir borç. Minnet darlık yapıyorsun, hayatını darlaştırıyorsun. Gel bak buralara bakalım diyoruz. Ve oralarda kişi bu aşırı minnet, geçmişe olan borçluluk, bağımlılık hallerini gördüğünde bu sefer parayla ilgili borçlanmasıyla buraları buluşturuyor ve buraları iyileştirmeye başlıyor. Hayatımız bir bütün. Bedensel sağlığımız, ruhsal ve duygusal sağlığımız bunların her bir tanesi bir bütün. Onun için ekonominize, başınıza gelen her şey de duygularınız alakalı. Şimdi dualarınız dilleriniz alakalı. Evet. Bir dakika. Tam şimdi burada aklıma bir şey geldi. Mesela bu işte ya bu arada inanılmaz açılımlar. Lütfen yayının bu kısmına kadar kalanlar YouTube'da izlerken tekrar başa dönsünler çünkü benim kafamda inanılmaz inanılmaz farklı farklı e, çok başka açılımlar yaptınız. Bence benim izleyenler üzerinde de böyle bir etkisi oldu çok notlar aldım. Sizin tartar konuşurken ben aşağıdan not bu devrim. Yapışırken... Bakın, bu anlattıklarımız buradaki bütün izleyicilerin parayla ilgili kavramlarında bir devrim oluşturuyor. Ve gerçekten bu idraki açtıkları andan itibaren şimdi benim o e, YouTube'un altına yazmış insanlar. Yani biz bu programı izledikten sonra parayla ilişkim şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. O günden itibaren yani o atölye çalışmamızdan sonra hayatında zenginleşen yüzlerce insanın yorumu var. Yani e, gerçek mi? Gerçek. Evet. Şimdi bu mesela özellikle para kazanırken para kaybederken aşırı heyecan hani duygular dediniz ya ona sanki söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bende de böyle. Şimdi belli. mesela o şöyle. zaman hissettiğimi evet, evet. aşırı kendinden yola çıkayım. Ama benim izleyicimde de öyle. Onlar şeyde bunu hissediyorlar. İşte böyle Altında, dolarda böyle bir aşırı lağa kaçma, aşırı heyecanlanma veya endişelenme halimiz var. Çünkü mesela özellikle dolar 18'e gidince de panik yapıp alanlar da oldu ya. Bu aşırı duygularla ilgili ya öyle bir var mı bize söyleyecek bir şeyiniz? Hem kendilerine çıkarak belki başkalarına da bir e, şey olur, tesir olur diye düşündüm. Şimdi e, parada... Azlık, çokluktan daha önemli bir kavram... ...paranın bereketi. Şimdi bunu şu anda önce kulaklarımıza duyduk... ...ama daha içeriye yeteri kadar alamadık. Ne demek paranın bereketi? Şimdi şöyle düşünün... ...bir erkek çok güzel bir kadınla evlenebilir... ...ama o güzelliğin de bir bereketi, bir tadı var ya da yoktur değil mi? Ya yani da Bir kadın çok yakışıklı bir erkekle evlenebilir... ...ama onun huyu, suyu o kadına verebileceği tat, lezzet, huzur, o işin, o ilişkinin bereketidir. Şimdi parada da böyle. Şimdi sizin, diyelim ki yüz binlerce, milyonlarca TL'niz ya da başka bir ülkenin para biriminden olması sizi zengin etmez. Ve birçok kişi bugün bir şey talep ederken parayla ilgili paranın kendisini ister. Ne dedik biraz önce? Para sanal bir şey. Siz sanal bir şeyi istediğinizde sanal bir şey alırsınız. Yani boş bir şey. Oysa ki gerçek olan nedir diye bakacaksınız. Bir önce ne dedik parayı anlatırken? Yani bir merkez bankasının bir borç senedi, bir hisse senedi alıyorsunuz. Sen ona güvendiğin için onun bir değeri var. Senin bir değerin olduğu için o paranın bir değeri var. Biz insanlar olarak, bizler olarak, Güvenimizi ve oraya verdiğimiz değeri çektiğimiz anda o bir sıfır. Öyleyse gerçek değer sensin. Bakın. Ne kadar basit bir matematik yaptı. Şimdi bu değeri gören ve anlayan için bu sefer onun baktığı aktığı şey değerdir. Ve bu sefer değerini nereye vermek isterse orası değerlenir. Yine bu konuda kendi değerini bilmekle ilgili bir atölye çalışmamız var. Yani o değeri anladığımızda artık o değer tık diye bir yere akıyor. Hop bir bakıyorsunuz ki hayat değerlenmiş. Şimdi diğer taraftan. Eğer kişi şimdi kendi değerini bilmiyorsa zaten zamanın değerini bilmiyor, paranın değerini bilmiyor. Bu sefer gelen gidenle ilgileniyor. Ya o para gelse de gitse de zaten senin işine yaramayacak. Şimdi ya olur mu diyor şimdi hani burada şimdi benim 10 kilo altınım olsa... Fena olur? Ya 10 kilo altının olabilir ama kullanamazsın. Burası sanal kısım. Önemli olan onun sana fayda vermesi, huzur vermesi. Öyleyse isteyeceğimiz şey nedir burada? Gerçek şeyler. Diyelim ki kişi dedi ki ben ev almak için işte beğendiğim evde benim 10 milyon lira. 10 milyon lira istiyorum. O 10 milyon lira ona gelmeyecektir. Hani talep edersen veriliyordur. E tamam da sen gerçek bir şey istemedin ki. 10 milyon istedin. Şimdi bakın. Peki gerçek olan şey ne? Gerçek olan şey senin ihtiyacın. Senin ihtiyacının dillendirilmesi senin gerçek ihtiyacın. Takas aracı değil. İşte burada bu ince mekanizmayı kavrayamayan birçok kişi... ...aslında şuur altında bilip de dışarıda istiyormuş gibi yapan... ...aslında o ev almak istemediği için... 10 milyon liranın peşinde koşan insan koşuyor, koşuyor. Ne dedik? Para ve kadın özdeştir. Bir kadının çok peşinde koşarsan kadın kaçar. Değil <gülüyor> mi? Bu kadar basit. <gülüyor> Bence izleyicilerim çok sevdi buraya kadar. <gülüyor> yani her şey bir bütün. Ama oysa ki kadına değer veriyorsan yani ya da o erkeğe gerçek değer veriyorsan yani bir kadın, bir erkeğin sadece parası için birlikte oluyorsa onun parasına mahrum kalır. Yani bir şekilde o enerji oraya kapatılır. Hapishane haline getirilir hayat. Diğer taraftan gerçekten hesap ve kitapsız tam ihtiyaç olan bir şey talep ediliyorsa da o talebi ona sunulur ve o hiç parayı görmez olur. Paraya değer vermek, vermemek değil bu. Zaten istediğinin ve dilediğinin, hayatın ona verileceğinin bu sefer eminliği başlar ki o eminlik başladığı anda parik gider. Kişilerin birçok konuda indi çıktı bilmem ne diye sanal bir iniş çıkış halinde olması bir fırsatı kaybediyorum zannetmesidir ve bu onları zamanla bir yarışa sokar. Zamanla kavga edenler erille, ve babayla barışmak durumundadır. Yani babayla olan çeşitli anlaşmazlıklar, otoriteyle, otoriteyle ilgili anlaşmazlıklar da kişilerin demek ki aceleci, saçan savuran ve dağınık bir hale gelmesini sebep olur. Önümüzdeki dönem yine burası çok önemli ki birçok dünyadaki ülkelerde otorite ile kişilerin büyük sorunlar ortaya çıkacak ve buralar çok e, deşilecek ve kişiler otoriteye olan güvenlerini kaybedecekler ve kaoslar çıkacak. Dünyanın birçok ülkesinde bu sebepten sınırlar kalkacak ya da değişecek. Bakın. Şimdi böyle durumlarda her bir kişi şunu anlaması çok önemli. Benim için otorite ne demek? Benim için otorite kim ve otorite ne olmalı? Ve senin için gerçek otorite neyse orayla barışman önemli. Otoriteyle barışamayanın zamanla barışamadığını hatırlayın ve birçok endişenin, korkunun ve paniğin, bir fırsatı Aa. kaçıyorum zannetmenin de öyleyse sebebi burada yapıyor. Evet. En sevmediğim şey otorite. Ben hiç öyle bir bana öyle otorite falan, işte baba falan dedi. <gülüyor> Benim babam şu şu an bu yayını izlerse ah der yani <gülüyor> kızım. <gülüyor> İnanılmaz açılımlar ya. Ben böyle evet. üç sayfa okudum şu anda. Gerçekten şu göstereyim <gülüyor> dedim. Üç sayfa. Ecof'u evet. e, kafam kafamda soru işareti. Bir yandan zamanı yönetmeye çalışıyorum. Çok rahat. E, ya şöyle, sakin sakin. Buradayız. Tamam. Şimdi tamam. şöyle, e, bakın. E, bizim işte babayla barışabilmemiz bu anlamda çok önemli. Kadının da erkeğin de babayla eriyle barışması çok önemli. Çünkü eriyle öfkeli olmak, eriyle kızgın olmak bizi bu sefer maneviyat ve ruhla bir şekilde çatışır hale getirebilir ve orayı uzağa koymak durumunda bırakır. Bu şu demek değil. Ee, yani şimdi ne? Onların davranışlarını şimdi kabul edelim? Bu davranışları aklamak değil. Bir kişi yanlış davranış içerisinde olabilir. Oraya mesafe koyabilir. Ve ilişkiyi kesedebilirsiniz. Ama içeride barışmaktan, içeride helalleşmekten bahsediyorum ki ben şimdi sana babayla helalleşmeyi hediye olarak yolluyorum. Ee, yarın <gülüyor> e, tamam. babayla helalleşmeyi izleyeceksin. Ve ne kadar çok şeyle bağı olduğunu göreceksin. E, aslında e, orada perde arkasında o kadar ince şeyler var ki biz orada zannediyoruz ki iş babamızla ya da annemizle, anneyle ilgili benzer bir durum var. E, zaten babalar günü de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani bu şöyle ne olacak bu yayın? E, bu yani yayın şeyde, inalguner.com'da şey var. E, atölyelerim var benim. O atölyelerin içerisinde meditasyonlu bir çalışma. Ee, ve orada şimdi bunu yaptıktan sonra e, kimisinin babası aramış. Kimisi böyle bir şekilde babasıyla aynı ortama gelip barışmak, helalleşmek durumuna kalmış. Ve ölmüş babalarıyla kimileri rüyalarında bir daha helalleşmişler. Yani biz içeride bir şey yapmamız çok önemli. Çünkü orada görmediğimiz belki bazen bir durumlar var. Hayatımızın bambaşka alanlarıyla oradaki babayla olan ilişkimizin bağları var. Ve oraları biz iyileştirdiğimize bir bakıyoruz ki aaa merse benim zamanla kavgamın, işte bir yere yetişeceğim, yetiştim, yetişemedim, işte aşırı dağınıklığım, şunların her bir tanesi şuradaki babayla yaşadığım bir travmaymış. Ve onu görüyorsun, çözüyorsun, tak bitiyor. Yani hayat da böyle. Ve Farkındalık e, oldukça evet, e, evet. o farkındalığa gelince e, çözüm kendiliğinden geliyor. Ee, yani böyle şey, hem gene şey oldum, nutkum tutuldu, yandan akıyor, saate bakıyorum. Çok, e, yani şöyle söyleyeyim, <gülüyor> e, çok bitiş e, açılımlar olduğuna inanıyorum izleyenlerden. Özellikle ama benim gibi mesela şu, parayla kadının birleştirilmesi mevzusunda. <gülüyor> hani dediniz ya, bir adam nasıl e, karısına, eşliğe muamele ediyor ise, Hani parayla da ilişkisi böyledir. Ama yani ben size o kadar tezat örnek gösteririm ki kötü davranıyor ama gayet de parası var şimdi. Yani kafasında böyle olanlar varsa hani çabucak bir cevabı var mıdır bunun? Şöyle bakın böyle kişilerin birçoğunda onun dişisi karısı değil annesidir ya da kızıdır. Oo. Baktınız mı şimdi gördünüz mü? Gördüm. Biz ne dedik dişisine dedik. Şimdi onun bazen e, dişisi hala annesi annesiyle enerji gücü oradan alıyor, evliliği annesiyle. E bazısı kızından alıyor, bazısı ablasından alıyor. Yani orada bir dişiyle bağı iyi ve oradan o gücü alıyor. Şimdi ben e, bir gün bunları anlattım. Kadının bir tanesi dedi ki, ya, şimdi dedi işte benim dedi kocam şöyle şöyle yapıyor, iflas ediyor işte şöyle yapıyor, iflas ediyor. Dedim niye kocanı iflas ettiriyorsun? Hayır dedi ben yapmıyorum dedi ben onu kurtarmak için şöyle böyle dedi bir sürü şeyler yapıyorum. Kocan sana ne yaptık onu iflas ettiriyorsun dedim. Net bütün kadınlar için söylüyorum bu. Eğer kocanızın ekonomisi kötüyse bilin ki onun ayağını kaydıran sizsiniz. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> şu an herkes böyle bir şey gibi dinliyor bence. Evet. şöyle. Değil bu bu şu demek. Bu erkek hak etmedi demek değil. Bakın bu sizle ilgili olan kısmı söylüyoruz. Yani şimdi diyelim ki e, Kimisi şöyle diyor. Ya tamam diyor biraz zenginleşse bakıyorum diyor. İşte dışarıya kaçacak bilmem ne yapacak. E, evet diyor. Yani bunu ben yaptığımı kabul ediyorum diyor. Şimdi ama şimdi bunu görüp içeride de çünkü o kişi şöyle yapıyor. Aşırı ruha ve maneviyata gitmekten de korkuyor. Gidersem diyor kaybolurum. İşte aynı şey bakın. Ee, orada kocanın zengin olmasıyla kişinin ruhsal zenginliğiyle buluşması aynı mekanizma. Ya da şimdi e, kocanın zengin olmasına izin veriyor e, ama zenginliği alamıyor. Bu da aynı şey. Bu sebeple şimdi e, bütün kocaları iflas etmiş, zamanında çeşitli ekonomik zorluklar yaşamış kişiler o dönemde... yani. Ekonomisi çok iyidir de adam hapse girmiştir. Adam bir şeyden dolayı işte yargılanmıştır. Adam herhangi bir durumdan dolayı tökezlemiştir. Hatta adamın annesi bilmem nesi hasta olmuş işlerden geri kalmıştır. Bunların her birinde hemen e, sevgili hanımefendiler bir bakacaklar. O zamanlarda kocalarını nasıl zayıf düşürmek istemiş, nasıl aşağı çekmiş. Şimdi kocalar da bunu bilecek. Bak diyecek. Ayağımı denk alayım. Karım izin verirse, benim dişi tarafım izin verirse zengin olabilirim. Ne kadar da güzel bir alışveriş anlatıyorum. Ee, ama bunu kadın bildiğinde isterse kocasına zenginliğini aktarır. İşte biraz önce anlattım. Ee, Halhalını da yapar. İçeride o dişi enerjisinin kıvrımını da yapar. Ee, işte daha öteleri var tabii. Kadının korkuları ee, varsa aslında... Ee, bu anlamda erkeğin zenginleşi olması veya ondan uzaklaşacak olması, farklı kaygıları ve korkuları varsa o da erkeğin bereketini e, etkileyen bir şey. Bence çok evet. yani paradan girdik, kriptolardan çıktık <gülüyor> sonra <gülüyor> bence bu yayın içerisinde her şey var. Özellikle evet. kriptoşlar lütfen yayının o hangi Şimdi... dakikasında bilmiyorum ama orayı böyle hop diye e, dikkatle dinlesinler. 2022 evet. bir de çok merak ettim kendim merak ettim çünkü orayı hemen bir cevap olayım isterim. 2022 kripto için böyle şey bir çok muhteber bir yıl evet, değil. Bir yılı. Yani tabii yine aralarda mutlaka yani yükselişler, inişler, kazançlar yapanlar olacak ama bunlar hani böyle çok tesadüfi gibi düşünün. Çok kısa aralıklarla. yani böyle indikçe inecek. Yani azıcık böyle çıkartıp çıkartıp indirecekler. Onun için çok sakınmalı ve çok hani dikkatli. Yani sadece de, yani benim tavsiyem bir öğrenmek için bir 100 liranız olsun. Burada başına neler geliyor görün. E, mekanizmayı anlayın ama 2023 dediğim gibi ilkbaharından Nisan'ı Mayıs'ı neyse yani o ilkbahar enerjisiyle beraber artık yollar açılacak. O andan itibaren inşallah ülkemiz de hazırlanır bu bütün yasalarıyla, kurallarıyla. Çünkü dünya buraya geçecek. Bütün sistemler bakın blockchain'e geçerken Yasalar, kurallar yani biraz önce söylediğim gibi evet dünyadaki birçok yani devlet dediğimiz sistem tamamen belki değişecek. Bazı yerlerde ortadan kalkacak. Şimdi bu, bu şimdi bir cümle söylüyoruz ama yani bunun şimdi mekanizmasını şimdi birçok yerdeki otorite olanlar bir düşünecek. Ya böyle bir şey olursa ne olur? Dünyadaki eğer şu andaki otorite güçler zayıflar ve devlet dışı kalırsa bu boşlukta ne olur? Biz ne yapabiliriz? Şimdi şu anda baktığınızda şimdi akıl var mantık var diyecek kişi. Yani Türkiye'nin durumu ortada. Yani bizi e, geçmişte işte güneydoğumuzda bir terör örgütü vardı. Şimdi o terör örgütünü daha büyüttüler. İşte Yunan diye oraya koydular şu anda. Orada aynı şeyleri zayıflatmalar yapmak üzere hazırlık yapıyorlar. E başka bir yerde bakıyorsunuz ekonomiyle bilmem neyle yani Hani Türkiye şamar olanı gibi burada görüyor olabilirsiniz. Ama öyle değil. Bütün durumlar bakın değişmek üzere. Şimdi bunlar ortada bir şey var mı? Yok. Ama bütün bunlar çok uzun bir zamandan da bahsetmiyoruz yani burada. Bazı özel Türkiye ile ilgili durumlar ortaya çıktıkça, ortaya çıkan bir durum da yok şu anda ama çıktıkça çıkacak. Ülkenin ve coğrafyanın yükselişiyle birlikte dünyadaki mesela şöyle bakalım. Şimdi bugüne kadar Batı ekonomik bir güçtü. Şimdi hemen buradan bir süre okuma yapabiliriz. Batı ne yaptı? Kadına, dişiye, dişiliğe büyük hürmet etti yani. Şimdi bunu kabul etmek lazım. E, o engizisyonların ardından, vebanın artı, ardından müthiş güçlenerek Rönesansların etkisiyle, sanatıyla, sanat burada çok önemli. Ülkemizin sanata çok önemli. E, kıymet vermesi, sanatçıya çok kıymet vermesi çok önemli. Bir ülkenin zenginliğinde sanatçısı birinci derecede önemli. Yani diyeceksiniz ki ya ressam ne yapar? Heykel tıraş ne yapar? Bir şarkıcı, bir işte e, şarkı sözü yazarı ne yapar diyeceksiniz. Peki ben de o zaman şunu sorarım. Çiçekle arı ne yapar? Çiçeklerle arılar olmasa hiçbir gıda olmaz. Hiçbir yerde bir ne elma döllenir ne kayısı döllenir ne buğday hiçbir şey olmaz. Onun için sanat önemli ve bizim kelebeğimiz, aramız ve çiçeklerimiz sanatçılarımız. Onları yaşatmamız, onları bir şekilde korumamız bu önemli. Yani bu, bundan sonraki devrede çok önemli ki şu özellikle hani moda virüslerin pandemisi sırasında bunlar çok e ezildiler. Çok güç zamanlar ve durumlar yaşadılar. Çok. Şimdi Bazıları onların, evet. intihar etti müzisyenlerin çok iyi. O dönemde gerçekten hani e, özellikle yani Amerika'da, Avrupa'da pek çok müzisyene direkt bizzat o çekler verilirken maalesef ülkemizde o anlamda da çok mağdur oldular. Yani evet. o dönemde hakikaten pandeminin mağdurları diye düşünüyorum. Pek çok kişi evet. çok zor durumda kaldı. Öyleyse ülkemizin zenginliğinde sanat çok önemli. Ya olur mu sanata giden para boşa gidiyor zannediyorlar. Öyle değil. Tiyatro çok önemli. Desteklenmeli. Sinemalarımız desteklenmeli ve birazcık da tabii e, maneviyatta da yönlendirilmeli. Bakın. Tek düze, tek mantıkla değil. Yani bütün bu birimlerin birbiriyle birlikte kucaklaşarak, ortak faydaya hizmet etmek üzere buluşmaları çok önemli. Örneğin şu anda bizim e, 2000 civarında e, bir yetişmiş şifacı ordumuz var diyorum. E, i̇çinde güzellik tohumunda mesela bir sürü arkadaşımız şu anda çizgi filmler hazırlıyor. İşte e, kimisi e, mesela Ankara'da bir resim ve işte e, seramik sergimiz vardı gittik açılışını yaptık. Şimdi inşallah İstanbul'da da yapacağız. Yani sanatın neresinde varsa gidip koşa koşa orada hepimiz destek olmak durumundayız. Beslemeliyiz ki. Sanatla besleneceğiz ve ülke zenginleşecek. Yani bu iş tek bir alanda değil. Her birimiz sanata bizim de akmamız önemli. Güzel doğru müzikler, doğru melodiler hayatımıza çekmemiz önemli. Şık şıkırdama çok önemli bakın. Paranın şıkırtısı çok önemli. Onun için hayatınıza şıkırdayacak. Yani ne dedik? Ee, Beni tarif ediyorsunuz Zülhan <gülüyor> yani. Evet. Evet, evet. <gülüyor> Tam şu anda senin güldüğün gibi bir kadın gülmeli. Erkeklerin kadınları güldürmesi ama böyle kahkahalarla içlerin coşturması önemli. Böyle bir kadın seyrettikçe erkekler zenginleşir. kadınını <gülüyor> üzen, somurtan, somurturan, e, incitenler ise bir şekilde e, bu hayatta incinmek durumunda kalır. Ola ki şimdi o ana kadar hiç gülmeyen, sürekli somurtan, hani böyle olumsuz bir kadınla bir birlikteliği varsa da erkeğin içeride bu dönüşüm olduğuna ya kadın dönüşüyor ya değişiyor o da ayrı mesele. <gülüyor> ya inanılmazdı bence. Bir saat ne kadar olmuş bakıyorum süreye. Bir, tabii, bir saati çok geçmişiz. Valla bir oh. saat 20 dakikadır. Bir dikkat. E, anlattıklarınız her noktadan. E, sizi tanımayanlar var. Arada ben böyle e, yazanlar da gördüm. Efendim kendisinin Yunan e, Bey'in çok güzel kitapları var. Hatta şimdi önümdeydi yayın başlarken almışım. Kaderin Kodu. O benim okuduğum kitaplardan bir tanesi. Aynı zamanda atölye çalışmaları var. E, Güzellik Doğumu diye çok... bir kitabımız var. Bir daha Güzellik, Güzellik doğumu. doğumu. Evet Güzellik evet. Doğumu var. E, şu beni çok mutlu ediyor. E, Hayatın böyle çok da basit olmadığını idrak eden farkındalığı artan ve bu noktada kendini silkeleyenler için yaşam pandemiyle beraber çok güzel insanları ortaya çıkardı zaten varlardı ama daha çok insana sesini duyurması nasip oldu. Ben de buna aracılık ediyen yani lerdenim öyle görüyorum. Ben evet, diyorum bu evet. şeyi aldım yani. O pandeminin ilk gününde YouTube yayınları... Tabii bal tutan parmağını yalar diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ama pandeminin ilk gününde YouTube yayınları yapanlardı. Böyle da açıp o evlere kapandığımız zamanlarda. Onun için hayatın o güzel matematiği o kadar... Şu var ya bana onu çok hissettirdiniz bütün bu yayın içerisinde. Hep ekonomi ekonomi ekonomi konuşuyoruz ama bu matematiği fark edenler için, bu derinliği algılayanlar için, kendi yaşamını güzelleştirmek isteyenler için. Ünal Bey'in şahsi olarak işte internet sayfasından veya Instagram'dan veya e, YouTube'ndan hem takip edip hem de kendisinin yaptığı çalışmalara katılabilirler. Keza geçen yılda böyle gıyam ben sizin gıyamınızdık, atölye çalışmanıza katılan, hatta bana şöyle geldi. Saadet Hanım, Ünal Bey, ben sizi çok seviyorum, Ünal Bey yok olup Fethiye'de karşılaştık. E, belki izliyordur bu yayını. E, çünkü sizi çok yakından takip eden isimlerden bir tanesi. Dedim ki aklımdaydı zaten. E, çok tesadüf denk geldi ama biz çok başka e, konuları konuşmak zorunda kaldık oyunda. Çok gönlüme göre oldu, çok uzattım. E, gerçekten e, ben bir kere daha yapmayı yine çok güzel bir zamanlamayla olmasına niyet ediyorum. E, uzun bir ara verdik. Ağustos'ta yapmışız ama dediğim gibi çok yerinde. Ben kendi yayınımı tekrar izliyor olacağım. E, varlığınıza çok teşekkür ediyorum. Ben Yeni teşekkür, ederim. Çok teşekkür ediyorum. İki buluştuk. Çok, çok sağ olun. Çok karanlık e, dediğim gibi böyle iç, insanın e, benim en azından izleyicilerimin çok böyle moralsiz olduğu zaten ekonomiyi konuşuyoruz ama alabilenler bu yayın içerisinden çok e, kendilerine alması gereken mesajları aldılar diye düşünüyorum. E, tekrar teşekkür Umutlu. ediyorum. Nefesine ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ e, Görüşmek üzere tekrar. Herkese iyi, iyi, iyi, iyi, iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.